Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet bugün arkadaşlar size de Türkiye'de ilk bir komutu daha göstereceğim arkadaşlar butonlu doğrulama komutu arkadaşlar ee, biliyorsunuz ki sunucularda yani ve e, hep böyle doğrulama e, komutları var Emoji'ye basıyorsunuz falan filan ama bu komut bu tonla arkadaşlar bu arada da biraz hastayım sesim değişik gelirse kusura bakmayın şimdi arkadaşlar e, botla benim yetkim aynı olduğu için bot bana rolü veremiyor dolayısıyla hemen ben botu hemen yan hesaptan deneyeyim arkadaşlar şunun orada nokta diyelim arada da arkadaşlar böyle hatalar çıkabiliyor ee, sıkıntı etmeyin. Şimdi arkadaşlar hemen konulduğumuzu deneyelim. Ee, arkadaşlar botla benim yetkim aynı olduğu için bot bana rol veremiyor. Ben hemen yan hesaplan deniyorum arkadaşlar. Şimdi e, arkadaşlar e, bu kanalda biliyorsunuz daha önceden mesajlar vardı. Fakat bot hata veriyor arkadaşlar. Yeni bir kanal olması lazım. Sonuçta kayıt kanalında mesajlar olmayacağı için yeni bir kanal olması lazım. Şimdi hemen arkadaşlar buradan doğrula diyelim arkadaşlar. Burada bize bir tane kod veriyor. D 04'müş. Ha, doğrulama onaylanamadı diyor hemen tekrar. Buradan. Ne neyelim? M3H4L bakalım başka bir şey yazalım. Ha, başka bir şey aynen tamam. D9L D9L P V. Hemen bakalım arkadaşlar. Ve e, bizde üye oluyor yok bakın üye rolü veriyor arkadaşlar bize üye veriyor bende üye rolü yoktu Hemen üye alalım kendimden tekrardan doğruladayım arkadaşlar Hemen arkadaşlar bir daha deneyelim 2JCGO dedik hemen deneyelim arkadaşlar Kimliğin doğruladın diyor ve üye geliyor arkadaşlar Şimdi biz burada e, verilecek rolü ve kanalını nasıl ayarlayacağız? Hemen arkadaşlar buradan bizim kodumuza geliyoruz. zaman main dosyası var Node.js. Ben zaten bunu e, vsc'de kullanılanlara ben bunun Türkçe yerleştirilmiş halini kanalda ek olarak atacağım. Bunları da Node.js, e, index.js e, yani e, discord butonsu node modelisi içerisinde yapıştıracaklar. Şimdi hemen arkadaşlar burada gördüğünüz gibi kodumuzu main'i e atıyoruz arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi burada roll id, channel id vesaire vesaire. Bunun için arkadaşlar bize Discord buton kapça modülü lazım. Ee, neyse arkadaşlar hemen o zaman kodun nasıl alacağınızı göstereyim. Şimdi arkadaşlar açıklama kısmında verdiğim linkten sunucuma geliyorsunuz arkadaşlar. Buradan emoji'ye tıklıyorsunuz, kayıt oluyorsunuz yeri alıyorsunuz. Ardından abone olun, nasınlık alın, okuyorsunuz son video like yorum zorunlu arkadaşlar, abone rolü alma almak alınıyorsunuz şu şekilde screen şahat atıyorsunuz arkadaşlar, cowboylar rolünü veriyoruz ve buradan arkadaşlar alt cep kanalına geliyorsunuz arkadaşlar, buradan alt cep lav geliyorsunuz, buradan alt cep da aynı şekilde tepkiye tıklıyorsunuz yer rol alıyorsunuz. Ardından arkadaşlar sohbet kanalını geliyorsunuz ve burada Chrome hesabını şu şekilde bir kez etiketliyorsunuz. Ardından arkadaşlar ben de size şu şekilde e, elden veya cowboylar önünüzü veriyorum. İsterseniz arkadaşlar kanalı direkt etiketleyebilirsiniz veya hemen şöyle sol tarafta aşağı inince arkadaşlar burada. Diğer kısmında butonu doğrulama diye bir şey var. Oradan gelip arkadaşlar kodu alabilirsiniz. Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Aşağıdan kanalıma abone olmayı ve videoda like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.